Herkese yeni bir videodan Selamun Hüküm Arkadaşlar ben Muhammed Emin hoş geldiniz Bu kutsal biti Arkadaşlar Zuloda yeni bir hesap açıp bu hesabım <gülüyor> Arkadaşlar para yatırmadan Arkadaşlar arkadaşlar videoyu çektim Baya bir kasa falan açtık oyunu verdiği diye, hediyelerle 12 tane hediye falan vermişti Arkadaşlar ve onlardan yaptığım zaman Arkadaşlar baktım ki ses hatta arkadaşlar Videomuz duruyor şu an ama Video sessiz olduğu için arkadaşlar video Mikrofonumun e, ayarı kapalıymış Düğmesi o yüzden sesim gelmemiş Yeni video çekiyorum şu an Hesek şu an 35.000 ZP'miz var. Ee, seviye 2'yiz arkadaşlar. Biraz AKS yapalım bakalım. Adımız var da Dragon Pro AKS. ZP ile Şöyle bir Avuk falan çıkaralım arkadaşlar. İnşallah Avuk falan çıkarız. Biraz önün sesini kısıyorum. 3 günlük AUG falan ver. Bak Galil be olmaz kanka ya. Bak şuradan bir sınırsız makineli kasa falan ver. Yani şu 2'li bomba falan versin. Şans kasası çöp. Ver bakayım kalk şuradan bir Glado kasa ver de coşturalım be. Ver bakalım bir kadar kasam. FAMAS verdi, güzel. Tamam FAMAS da iyidir. Bu, bu ZP'nin hepsini arkadaşlar AKS yapacağım. Çünkü zaten silah alamıyorum iki seviye olduğum için. Ee, i̇ki seviye arkadaşlar tabii fazla yapmayacağım ama biraz yapacağız. Altın esne bizim için o kadar iyi değil arkadaşlar sizler de AKS AKS'ler altın esneyi gördüğünüz zaman bu çok iyidir diye almayın çöp şeyler veriyor. Arkadaşlar ilk açtığınız zaman hesaplar arkadaşlar silahları oynayacaksınız. İlk başta silahlara arkadaşlar. Bak, M4 ver. Platin destem. Arkadaşlar bu arada ben bunları hepsini alacağım, en son açacağım. Hepsini bayağı bir açılım Bütün zp'mizi bitireceğiz. Sonra en sonunda kasa açılımıza başlarız. Ee, maç başına geçelim bunu. Arkadaşlar şöyle bir XP kasası, şans, şans kasına almasın. Şimdi makineleri sağlarım. İkili bomba verdi. İkili bombayı alsak mı? Almayalım. Normal bir stok bomba da yiyeyim. Ama tabi silahlar şeyleri de bombalıyor Ama ben kendi görüşüm biraz kasa almak istiyorum. Yandım. MP7 verdi. Skytok arkadaşlar biraz kötü şeyler veriyor ama her şey bazen üç kadardır, mesela, de üç 3 kart mesela 3'te Gladiator vardı zamanında. Onun için bayağı şey veriyor. Bir ton kasanız oluyor. Ee, yine mahtere başına verdi. Bu sefer hep bir karamit verdiği zaman alacağım. Ya da e, M468. DCR 1 ver Zaten bizim DCR'imiz var. Ee, şöyle bir kar 98 ver. ver süper platin var. Kral kasa zehir. Boronak'in de sesi güzel. Bunlar hep senin için en son açacağım arkadaşlar. Şu an 27 bin, 25 bin ZP'miz kaldı. Bay bay çalacağız. Ee, Galil verdi, geçelim. Bu ev bugün akşam biraz kasa olacak. Diğer videomuzda biraz gameplay video olur falan. Dice 1 bir verdi, geçelim. Kankam şöyle bir bak arkadaşlar. Şöyle bir bug var diyorlar. Bakın şimdi. Şurada bastığınız zaman gladyo veriyormuş. Aha! Arkadaşlar tuttu. Ya arka oğlum çok Oğlum var baya arkadaşlar bu takdese de deneyin böyle dönecek dönecek şu an ben burada yapmam avuk ver son geç yaptım arkadaş tamam bak. bitmesine yakın arkadaşlar bir şey tıklayayım mesela bu şu an M26 e tıklayacağım a tıklayamadım. bir daha yapacağım şimdi bakın tıkladım boron iki desesi, güzel iki adet daha boron destemiz oldu. Adı bakalım. Gene başlayalım. Şöyle ya bir 2500'e pek falan bile getiremezler. Şu Çünkü akşam kadar fazla alacağım bir şey yok da yani. hiçbir şey alamıyorum. O yüzden bütün paramızı AKS'e yatırmak en mantıklısı. Azat Kara verdi. Geçelim. Süper Platin verdi. Bayağı bir şeyimiz oldu herhalde. Bakalım hemen. Bakalım evet ba bir destemiz falan var. Aynen. Destemiz bayağı bir var arkadaşlar. Bunların hepsini açacağız. Ama daha bir sürü AKS bir AKS'e güzel geçer. AKS'lerden iyi şeyler verirse Altın dese verdi. Geçelim. Bir M468 ver. Bir karambit ver. Güzel M468 işte. Bu çok iyi oldu. 7 günlük M468 arkadaşlar. 2500 ZP'yi almış olduk. Yani normalde gidip bir M468'e 17. ZP. Galil verdi. Galil'i geçelim. Galil'i küçük silah. 8x'i burada Galil falan alayım. Burada end-68. Al-Kar 98 verdiklerini alalım arkadaşlar. XP kasası. Hmm. Alalım. Çünkü düşük seviyeyiz arkadaşlar. Biraz sevimimizi arttırmamız lazım. Belki 5000 x'i falan verir. Bir anda 6 seviyoruz. Alt seviyenin ödüllerinden de falan. Bayağı bir şey açarsın. Karambit verdi. Karambit'i de alalım. 12.000 kalmış. 10.000 zeydimiz kaldı. Her yani başlık. 3 3 tane daha falan açacağız arkadaşlar. Yine karamit verdi bu sefer karamit'e geçiyorum çünkü bir günlükümüz zaten var. Hadi de bakalım. Yine karamit verdim burada geçelim. Şimdi şuradan süper platin versin arkadaşlar. Bastım. Dikiş tutmaz verdi üç günlük o da iyidir. Evet son kaç kalmış 2500 2500. Tamam evet son 3-4 tane falan daha açıyoruz. Hadi bakalım. Yine Galil verdi. Geçelim. Şimdi Şöyle bir bizi sınırsız makinele ver bakayım. Hemen. Yine karamit verdi. Karamite geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bak en, en ortak süper platin verebilirsin. Zehir desen verebilirsin. Kral kasa verebilirsin. Platin su, Platin destek adıydı arkadaşlar. Ee, ben arkadaşlar e, Altın Hangi deste Altın destek arkadaşlar. M6 el verici yok. Kuantum çıkarmıştım. Bir adet süper destek kasası geçelim. Aslında alabilirdik ya. Zınırsız makinele ver bakayım. Azat kara çıktı. verdi. Kötü geçelim. Bir, bir gladio kasası verelim. Hemen bir gladio kasası. Yine 7 günlük emir satmak için çok iyi. Ee, son iki tane daha yapabiliyoruz. Zaman iki tane daha Arkadaşlar bu son ya. 2500 ipimiz kalsın. Yine galil verdi. Ve Aug vermedi ama 14 günlük M468 M468 var arkadaşlar. Bayağı bir kasamız var. Yanında KTR verdi tam sıkıntı yok. Şimdi şöyle ben, ben sonuçcumuzu değiştirelim. Arkadaşlar ben Auga kontumu 61 üstüne çıkardım. Trabzonspor'u tuttuğum için 61'i açarım genel. Şimdi ücret akla bir XP kasasından başlayalım. 2000 XP verdi. Güzel. Bak işte ben arkadaşlar bundan bahsediyordum. 7 seviye olduk hemen tekrardan xp kasamızı açtık yine 2.000 verdi Ustura veren verdi 19 9 seviye olduk şimdi biraz ataselamızı artı basacağız 10.000 xp verdi 14 seviye olduk arx materyal kasası güzel xp kasası kelebek verdi çok iyi evet tekrardan 14 seviyeyiz yükselt kilitli şimdi şöyle çıkalım Evet. Arkadaşlar ben şu an m 68'e basacağım. Aa oğlum normalde ilk şey arkadaşlar oyunun kendisi vermesi lazım. Ama neyse biz xpx'e açmaya devam edelim. 2000 XP verdi. 3000 XP verdi seviyor. 15 oldu. Gluck 18'e mi daha oldu? Çok iyi. m 68 daha oldu. Materyal kasamızı açalım hemen. 200 materyal verdi. Glatio kasalarına devam edelim. Bir adet destek kasıtı verdi. Tamam. Deseler diye platin deseyi açalım bakalım. E, güzel 3 tane nadirlerimiz var. Çok iyisin. E, biraz kötü verdi. Boronaki desemizi açalım bakalım. Güzel. Bir tane nadirimiz var. Çok iyi. Dürbünümüz geldi. Desenimiz geldi. Çok iyisin. Bir e, platin nese daha açtım. Güzel. Nadirimiz var yine. E, evet. Şimdi biraz sonucu değiştirelim. Sonucu biri diyelim. Tampe deyip kasalardan gladio kasamızı açalım. Zula kasası verdi. Güzel. Zula kasasını açtım. 3 günlük de on beş bir destek kasası açtım. Bak olma bir gladio kasası daha açtım. Üç günlük, iki günlük kasa verdi. Mag maç head bir şeye verdi. Muşlar verdi. Güzel. Materyalimizi de açalım şöyle be. Ee, kasa deste. Oradaki desteklerimiz kalmış. Burada açalımıza bir şekilde. Bir efsanemiz var. Ama sonda bir nadirimiz var. Evet yine nadir. Buranın gidesinde fazla bir şey beklemiyordum zaten. Platin deste. Güzel nadir. Full dört tane. Beş tane nadir. Güzel. Şimdi başka bir şeyimiz var mıymış? Hemen şöyle bir bakalım. Evet şimdi. Arkadaşlar şöyle bir. Karamit'imiz var, kelebeğimiz var. Arkadaşlar ben bu hesabı kelebeğe artı basmak istiyorum. Ama basamıyoruz. Niye acaba? Merak etmekteyim. Normalde arkadaşlar ilk artılı silahımızı oyun bize kendisi vermesi lazım. Neyse. Sıkıntı değil. Şöyle bir M968'e falan koyalım arkadaşlar. 17 günlük M968'imiz var. Hemen şunu şöyle bir kaçı koysak? 4'ü koyalım. 2'de DCR1 var zaten. Çay tak yerine Başka silah var mı Çaytak yerine de şöyle bir L-125 ağaç koyalım hiçbir şeyimiz yok ama şimdi Başka bir şey var mıymış hemen şöyle bir bakalım başka bir şey Emre sana özelleştiririz arkadaşlar bakalım Özelleştirme çıkmış mı diye Glock 18 psik takalım Şöyle bir ee, Karan bitimizi takmayacak kelebek takacağım Evet bu arada kaç dakika olmuş hemen bir bakayım. 10 dakika olmuş hep bir ölüm maçı atalım hemen. Bir herkes tek nişancı gireyim. Aa acemiye giremiyorum. Bak ben acemiye girmek istiyordum. Ya arkadaşlar acemiye giremeyeceğiz. O yüzden biraz zorlanacağız ama Herkestek Nişancı Favala Biraz zorlanacağız. Çünkü artı 0 115 A3 oynamak Biraz sıkıntı. E güzel 20 dakika yüz dolarlık. ama nasıl girdi? Ben bu maç zaten sonunu doğru arkadaşlar. Bir beş tane, beş tane dakika oynayip video kapatırım arkadaşlar. Hadi bakalım. bu daha fazla ee, zula videosu çıkarsa kalanız abone olup like lütfen arkadaşlar. Şimdi günde iki video devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bak Cas basaydı belki alırdık. Olur ben şu kelebek çok seviyorum arkadaşlar. Olum kelebek çok iyi değil mi ya? Olum gelin lan. Olum çok bot oynuyor ha. Hala oğlum ama para prolar var. 50 50 50 50. An. Nasıl vuramadım ya arkadaşlar? +0 ile 115 hiç Bayağı çöp. Allah Allah! Adam kardosu. Kardos. Arkadaşlar bir bot oynuyor olabilirim. Çünkü daha sıfır hesap. En i̇yisi zoom tutmak. Arkadaşlar baksanıza ama full 50 seviyelik adamlar var. Arkadaşlar şu bir seviyelik adam var bak şurda. Adamın bir kili var. Ama arkadaşlar arkalıyorlar ki. Ha i̇şte biraz bot oynayacağım. Çünkü hesap daha sıfır yani. Acemi yusara da değiliz. Şuna bir lazer olsa bak, bak bak bak bak bak silah gözüküyor bak. Oha ama ya onun canı var. Ama yo olama adam direkt nos kapattı. Lan Mermi kaç? Arkadan basıyor. <gülüyor> Abi nereye bakayım ben arkadan nasıl sıkıyor, oradan mı sıkıyor? Benim ikilimizi aldı. göster. İşte Oğlum, arkadaşlar ben biraz, biraz ısındım arkadaşlar. Arkadaşlar çok bot oynadım ya. Kamada adam önce siktir. Herkes çünkü herkes art altı var. Abi her öl, adam ölmüyor ya. Adama asıkayım. No scope gitme. Akşam biraz sesli olabilirim. <gülüyor> Silah gitti. Altı yıldört. Kötü gidiyoruz. Arkadaşlar neyse ya, ben video sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize abone olmayı unutma. Bir saat görüşürüz. Bay bay.